Şimdi şu aşağıya geleyim. Böyle küçük azınlık grupları döyeceğim. Tek başıma yani 37 kişiyim abi. Fazla bir şey mı? Ama biz de boş sıradayız. Hatta şuradan birkaç tane şey toplayabilirim yine. Bakayım tam nokta askeri var mıdır? Olsa da muhtemelen çok şey de verirler. Vermezler bile. Yo veriyorlar. Asirey genci. Bu arada Asirey genci sini, Asirey kadar sinek bir şey yok ya. Kanka. Ah yürü ya, ya ya. Savaşacağız abi, savaşacağız. Ama baya atlım var. Bak burada dayak yemek istemiyorum. Hadi hayırlısı be. Bak bu savaş alırsam baya güzel olur eksik düzenler mi? ne olur? o ne demek olur? eksik düzenler. Allah Allah. Hı olabilir bu arada. Tamam tamam bir saniye. Okçu. Bir de normal atlı yapalım. Hah, Tamam. Bu geri zekalı yüzündenmiş. yerleşme sıfırla. Hazır. Tamam. Geliyorlar abi. Şimdi kaç şeyleri var? Göremiyoruz. Direkt atak veriyorum. Hepsi! Hepsi! Gür Gürüzümü çektim. Oğlum çok sinekmiş ya. Oğlum sıkmayın la. Gel buraya gel. Dayak yemek istemiyorum. O kadar askeri topladım ya dayak yemek istemiyorum. Şurada sıkıştırdığımız dövsek iyi olur ha. Dur. Giy vuruyor şerefsiz ya. Ya şerefsiz senin kılıcın niye bu kadar uzun? Hayır ya. Anasına uğradına. Çok azız. Çok azız. 14 kişi kalmış. Kaçmaya çalışsak mı? Ne yapsak ya? Teslim ol. Kaçmaya çalış. Tüm moral. Moral. Hiçbir şey kalmayacak orada. Kaçmaya çalış. Deneyeceğim şansını. Tek başıma kalıyorum bu arada. kalmıyormuş Bayağı bir şeylerim gitti hemen. Askeri topla. Sinekleri ver. Ticaret. Neyin varmış bakalım. Bayağı bir yemeğim eksilmiş Eksilmemiş. Bu şeylerden gitmiş ya. Tamam. Pucu. O burada bayağı pucu olur. Al hepsini al. hepsini aldım. 2310. Tamam. Tam yetiyor. Eksi aldı, tamam. Demirci hmm, demirciye gir. Erit bunları. Attırdı <gülüyor> bu arada. Hızlı atlatıyor şu anda. Ya oğlum, birinin fiyatı düşükken niye birinin yüksek oluyor anlamıyorum. Demir suvari kılıcı. Tek elli. Neyse şu şeyde, de Gürüz'de satıyorum. Ben yani demircilik demircilik falan yapacağım. Ben para kazacağım ya vallahi. Hiç paralı askerlik bize para getirmiyor. Ee, Şeyimizde yükseldikten sonra salarım ben paralı askerliği. O kadar şey yaptık daha 104 namla mıyız gözünü sevdiğim. Eyvallah. Ticaret. kabile fırlatma hançeri. Ver bakayım ne hepsini alalım mı? Kaç istiyon lan? 10.000. O kadar paramız yok. 4 binlik alıyorum. Demirciye gir. 4.000'lik 4.000'lik aldık bakalım bize ne kadar getirisi olacak? Bizim şeyi değerlendirelim hatta. Tamam. Ee, bir süre bekleyelim. Turnuva var. Yeterli. Tekrar demirciye gir. Ben eritmeyeyim. Bizim şeyi eritelim. <gülüyor> 4000 verdim ben değil mi deminki şeylere? Aynen. 2762'ye şey yapıyoruz. Şu anki yerde değiliz gibi lan. Bilmiyorum. 88 tane demir var. Ben bunları kullanamıyorum. Sat gitsin. Dövme demir emin değilim. İyi çelik, çelik. Burada odun ucuz gibi lan. Biraz odun alayım. Al da hepsini odun al. Odun alıp kömür, kömür satacağım. Alasını satayım. Şu kömürleri sat. Tamam. Bir süre bekle. Beklemekten vazgeç. Çık de. Başka Sayrana gideyim. O Erzenur Kalesi'ni kuşatıyorlar. Deste falan gidemem. Şu anda benim başka işlerim var. Genine başınızın çaresine kendinize bakın. Tamamdır. Baya bir şey yaptım. Ticaret diyorum. Kömürün fiyatına bakıyorum. Kömür kömür 29. Güzel lan. Hatta hepsini sattık. Güzel baya bir karlı bir süre bekle bak 10 liradan 10 liraya gidiyoruz baba kömürleri yükleniyoruz tamam mı? Ee, sonra gel buralarda falan satıyoruz o kömür yapıyoruz satıyoruz Közlerin ne mi o? Orada satmam. Bunu başka yere satalım. Mize'ye... Mize'ye satalım. Bakıyorum. Yanlarında odun yeri yok gibi. Burada da savaş dönüyor bu arada. Ortalık karışık. Burada 32 dinar. Daha iyi. Güzel. Güzel getirisi oluyor bunların. İyi güzel güzel güzel. Bak bu silahı her yerde arıyorum. Hala da bulamadık kardeş neymiş be? Oğlum, bu benim aradığım şey niye yok? Niye yok abi? Pucco buldum bayağı. Bir. Hepsini de alıyorum bu arada. Yok abi yok. Nereye baksam yok ya. Bir dakika. Bi biraz asker toplayacağım. Ee, dayak yemeyeyim diye. Buralarda da güzel asker var. diye türlü herhalde şu köylerde. Atlı alacağım yine. Atlı asker. Ama bulamadım. Yokmuş. Çok çok aldım. Önürece tekrar varalım. Oradan ben bir yine odun yükleneyim. Tekrar i̇şte ticaret diyelim bakalım. Odun 6 dinler. Al bakalım hepsini. Hepsini alı. İyi hepsini alı. Ben canım doldu mu? Emin değilim abi. Bir süre bekleyelim. Bekle. Bir dakika, kadife dokumacı Semnon. Acaba bize pideci, pideci zaten ödül avcıları tarafından ele geçirilen arkadaşlar. Onu boş ver. Konuştı. Ben Alpan. Ee, kısa bir sorum olacak. Boş ver. Bir durup dururken görev aldım. On bin tamam. On bin para lazım. Tekrar bir ticaret diyelim. Son bir şeylere bakalım abi. Pucu var mı Şu an Pucu yok. Fırlatmançı alacağım. Bir bir iki tane daha şey döveyim. Burada şey alacağım. Erit ağabeyim şunları. İn aşağı Bir tane mi yapabiliyoruz lan? Bir tane yapabildik. Ne? Şu kömürleri erite, Şapalım. Kömür satarız. Her türlü kârlı oluruz. Ticaret. 800 mü? Ne? Yüzdü bu. Kömür haç 16 mı? Abi. Uğrettiğim şeyi tekrar şey yapacağım. Eriteceğim tekrar yapacağım. O ucundaki şey yüzünden iyi olmadı. Sığınaktalar mı? Şu an gece yarısı. Neyse gidelim ya. Gidelim. Canımız full mu full? Tamam. Gün, bek Gün doğmasını bekleyemeziz. Yok gece olmasını bekleyeceğiz. Tamam, pardon. Hem buradan para gelir. Buradaki parayı şey yaparız. Sonra açarız dükkanımızı. Günlük 100 getirse bile. iyi değil bu yüz 100 getirmesi azla. lan. 100 fazla bir şey etmiyor. Doğru. Ama yine de deneyeceğim yani. Bakalım ne kadar getirisi olacak bize. Oynuruyor Bir de konumu güzel bir konum. Herkes. Dur, atış serbest değilmiş. Onlara yapalım. Bir de F1 F3 herkes saldırsın. Karl seni iyi olacak kardeş. Atış serbest değil mi lan? Atısı serbest he. Atış yapabilirsiniz. Şurada birini görmüştüm. Ağaçmış lan o. <gülüyor> Ağaca sıktım. Oğlum mal gibi niye dağıldınız? Bu salak daha ya. Hoppa. Altına bak. Deşiyoruz ha. Kendi askerimi öldürdüm galiba. Bakayım. Harbiden ölmüş lan adam. Adam ölmüş anasını zaten. Hem de şeydi lan o. Atlıydı. Elimin ayarına tüküreyim. Ben niye tutturamıyorum ben? Bittiler mi? Bitmişler. Hadi lan hadi Rajon yapma. Ben düelle falan yapmam. Bunu baştan söyleyeyim sana. Ben eşküyeyle düelle yapmam. Adamımız öldü bu arada. Savaşı kazanırız tabii ki. 3 kişi ölmüş. 3 kişi yaralanabilir. Sıkıntı yok. Tutsak alalım. Tutsak alınır abi. 13.500. 500 kazanmışız. Oh. Oh. Oh. Baya baya iyi şeyler geldi. İtemler. Bakın şöyle bir işe yarar bir şey var mı? Yıp yıp yıp yıp yıp yıp. Alacağım bunları da satarız en yani, sıkıntı yok. Tamam. Kapasitemizin üstünde olsun. Olsun. Görev tamam değil mi? 10 liraya yallah. Pideciyle şeyimiz arttı. Eşrafla ilişkin artmış. Bir de 2 olmuş. Tamam. Niye lan? Para verdiler bana salaklar. Orada milletin işini hallettim. Para verdiler gelip de. Evet, evet, evet, evet, evet, evet. Almak istiyorum orayı. Peki, anlaştık, oca artık senin için çalıştıklarını söyleyeceğim. İyi şanslar. Tamamdır abim. Şu an 900 paramız kaldı. Oraya yatırdık. Bakalım ne olacak? Silahlar. Paslı kuzeyişi inacak. Paslı kuzey işi sakallı balta. bunun üstüme koydum. Bakalım deneyeceğim lan. Nasıl bir şeymiş. Şunlar da yolla. Büyük beygiri. O bu şu. Tamam. Timam. Timam. Timam. Varsa askerimizi alırız. İki asker. iki askeridir. Görevlere bakıyorum. Pideciyi bunu hallettik. Tamamdır. Neresiz bu dalalını araştırsak. 15 gün önce. Şimdi Onur'daki şey bana getirisi 16 dinar. Bu ne oğlum? 16 dinar ne? Dem bunun için mi bu kadar para verdim? Bu bana ne kadar şey katkı sağlayacak ki? Hay Allah'ım ya. Bir de şu destekçileri anlamadım ya. Destekçiler ne oluyor? Kervan Garnizon. Destekçi. Allah Allah. Bilemedim. Bu destekçi yeni bir şey gelmiş. Yeni gelmiş. Bilmiyorum. Bakalım. Bakalım. Şeyi değiştirebiliyorsam değiştireceğim bu arada. Üretim şeyini. Başka bir şey yapalım. Yani 16 da faydalı değil yani 50 dinar falan olsa neyse. 16 dinar ne amına koyayım. Tru atla. Tru atla bahis. Aha. Üstümüze zırh kardeş. <gülüyor> Oğlum bu konuş lan. Vurdum bir yerden kalkmadı. Mars Spartası. Ne oldu teki Tekledin. Vallahi ağzına vurdum herifine. Siz dövüşün abi. Oh be, yakındı. Şu atlıyı devireceğim ya da şunu devireyim. Gel buraya, gel buraya, kaçacak yerin yok. Ne oluyor lan? Yat aşağı. Aynen öyle. Bahis. Come on man. Bak bu kılıç büyük bir kılıç, savuracaksın abi vuracaksın ağzını ağzını Güzel Son bahisimizi koyuyoruz. Paramızı alıp gidiyoruz. Bakayım büyük mü kılıç yine? Aynı. Aynı şekilde savaşıyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Eraptol. Evet, yavaş yavaş. Millet önümüzde diz çökmeye başladı. Herkese diz çökdüreceğiz kardeş. Kallar diye bizim anacak. Rajon keserken al, dilimin dolanması. nerede omuzluğumuz bizim? Oppa. Güzel, iyi oldu iyi. İyi. iyi. Hala niye bizim bir şeyimiz yok şu şeydeyle? Hala kapasitede şu yok diyor. Kapasitemiz gitmiş. Şuraya ben onuraya gideyim. Şu şeyi değiştireyim başka bir şey üretelim. Ama bu sefer onun için de maliyeti lan Dur deneyelim bakalım. fıt fıt fut fıt fut hadi bakayım hadi bakayım. Ee... Seninle mi halledeceğiz bunu? Hayır. Han bölgesi mi diyeceğim? O şeyi ben nasıl yöneteceğim? Klan bir dakika. Diğer 10 lira. Hah üretimi değiştir. Tamam. Şimdi. Burada abi. Keten. ahşap atölyesi. Çömlek atölyesi. Gümüşçü. Bir dakika. Tabakane. Demirci. Gümüşçü, Çömlek atölyesi. Bir öğretsek. Tabakçı. Burası Kadife Dokumahanesi değil mi? Ahşaba değilim. Ben buradan ahşap var. Tamam. 2000 ödedim mi? Ne? Abim. Abim. Yapmayın. Param yok. Param param. Çok saçma bir gereksiz bir yatırım yaptık ya. Başlayacağım ha. Atölye geliri 18 oldu. Evet. 2 dinar arttırdık. Köşeyiz abi. Başlayacağım böyle işe. Abi. Abi. Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Bu bölümü bitiriyorum. Kardeş. Bu bölüm uzadı. Ne kadar olmuş? 1.22. İyi güzel. Salıyorum bu bölüme. Hadi görüşürüz. Diğer bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler. Yanlış oldu. İyi seyirler ne? Video bitti anasını satayım. Hadi görüşürüz.